Yaşlanma belirtilerine karşı saf retinol'u hala denemedin Dermatologların altın standartı saf retinol, şimdi Nitricina uzmanlığıyla. Yaş almanın dört belirtisi, kırışıklık, sıkılık kaybı, kuruluk ve koyu lekelere karşı yüzde yüz fark edilir sonuçlar. Nitricina, dermatologlarla birlikte geliştirildi.